Her alanda din kendini hissettirdi mi? Evet. Her alanda istisnansız. Maşallah evet hocam. Mehdi vesilesiyle oldu işte. Maşallah elham. Mehdi'nin himmeti ve gölgesiyle inşallah, Allah diledi. Allah'ın Allah dilemesi Allah'ın sebep kıldı. İnşallah. Yani bir bakın ispat ortada. Evet hocam. Dünyaya bir bakın. Fransa'da nasıl darinizim yerle bir? Evet. Materializm yerle bir. Bak biz öncüsüyüz Mehdi'nin meydana gelen olaylara bir bakın. Evet.